Selamlar arkadaşlar ben Rıdvan Pinroll'da hoşgeldiniz Bugün sizlerle Walking Dead'in 6. bölümünü oynuyor olacağız Arkadaşlar tam 6. bölüm ee, Bu arada artık böyle yeter lan hikayeden git diyen arkadaşlar için bugün hikaye bazlı oynayacağım arkadaşlar Yeterince loot, e, silah ve gereksinimlerimizi karşıladığımızı düşünüyorum O yüzden bakalım hikaye bizi nereye yönlendirecek oyun nasıl ilerleyecek hep beraber bu gerçekliğin içine girelim arkadaşlar şimdi öncelikle ee, ok yapacağım arkadaşlar ok ihtiyacımız oluyor lan full mu buraya da mı koyamıyorum yanımda birden fazla ok taşıyamıyor muyum Arkadaşlar kusura bakmayın ancak bu durumda levyeye güle güle falan derim yani. Tamamdır. İki tane ok dışımızı görür. Bunun dayanıklılığı vardı mı Var. Evet hiç kullanmamıştık. OP arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. bundan da bu ilte benim. 25 tane okumuz var. Biraz daha fazla olsun. Tamamdır. Bunu da depomuza koyalım arkadaşlar. Siz de böylelikle görmüş olun Silahlarımızı bu şekilde veya ne şekilde? Ha şu şekilde koyabiliyoruz. Bir tane de satır mı yapsak? İhtiyacımız olabilir aslında. ada yemek yapacağım arkadaşlar İhtiyacımız olabilir hatta bir tane de bandaj yapalım ne olur ne olmaz aslında bunları da ilerletebiliyormuşum ya şuradan ilerletip normal tabanca yaçsak güzel olur ancak tabanca çok ses yapıyor ben onun yerine arkadaşlar şu zırha gelmek katana gibi e, olan şeyi açmak ve en önemlisi arkadaşlar bunu almam bunu eğer ilerletebilirsek e, sağda solda ilaç aramamıza çok da gerek kalmayacak gibi duruyor hastalıkları da iyi geliyor anladığım kadarıyla sickness diyor çünkü Evet öyleyse şimdi bir öncekinde kaldığımız yeri hatırlamak için şöyle bir bakalım arkadaşlar böyle bir şeyler almıştık. Okuma tekrar. Hayır okuma. Şimdi arkadaşlar ee, bu aldığımız şeyi ee, mesaj gibi bir şeye bırakacağız. Daha öncesinde mezarlığa ilerlemiştik belki hatırlıyorsunuz. Benim bu arada... Ben maymun gibi gidiyorum ama sağda solda bıçak mıçak satır matır hiçbir şey yok yani onu bir alayım Aynen bu şekilde işimize yarar arkadaşlar Uf, buraya ne kadar gelirsem Geleyim arkadaşlar hala daha korkutucu ya Ciddi manada korkutucu Burası mezarlığa iniyodum Aha İşte burası da mesajı bırakacağımız yer Evet arkadaşlar bu da bizim görev listemiz. Diyor ki ıı, zaman geçir ıı, ve zaman ilerlediğinde yani şu ıı, zaman ilerleyip şuradaki lamba ya yanana kadar ıı, bekle diyor. Yani oradaki lamba yandığında yeni bir yerlere doğru gidişimiz olacak galiba. Bakalım şey yapalım. Biliyor muyuz? Öncelikle ona bir bakayım. Plan. Aynen şehri, şehrine gidebiliyoruz arkadaşlar. Ardım evet, öyle buraya gidelim. Uzun zamandır buraya ayak basmamıştık arkadaşlar. O yüzden buraya tekrar gelmek bir bizi uyandırmadı şimdi ve okçuluk yeteneğini konuşturma zamanı 12'den derece zaman geçirmemizi istediler biz de bunu yapıyoruz burası da eskiden girmeye çalıştığımız bölge artık tamamıyla zombilerin kafasına göre ilerlediği bir alandan ibaret ulan ya evet, evet. arkadaş Içine Arkadaşlar bu arada neden bu şekilde saldırıya uğradığımı bilmek isterseniz, daha demin sağ kontrolcümün pili bitti. Aa, of, bu çok kötü oldu ya. İlaç bulmamız lazım. Sağ kontrolcümün pili bitince de zombi beni ısırmış oldu. sızar. <Gülüyor> bu arada karakter biraz önce öldü. Hastalanıyoruz ve bu hiç iyi değil. Gibi bitiyor bu arada merdiveniz ya çok korkutucu. İşin kötüsü bu da bitiyor. Abi çok dayanıksız be objeler Aslanı zombi sandım <gülüyor> Aa, Bu yerle uğraşılmaz ya Sağlamlığı baya bitmiş Sağlamlığı biten şeyleri dönüştürelim Arkadaşlar ilaca ihtiyacımız var ya Arkadaşlar gece olduğundan dolayı bir yere ilerleyemiyoruz o yüzden bugünlük e, yatacağız ve uyuyacağız Fenerimiz yanıyor mu? Ah, en azından fenerimiz yanıyor Arkadaşlar Hey iyi you there? Ah Hello? It's Casey. Hey hey hey Casey Please tekrar answer. gitme. Tamam cevap vereceğim sana. Süper Please. ne tarz bir durumun var söyle bana. Yeah. I'm here. I can hear you. What is? Yeah, I I got bize yardım edip edemeyeceğimizi soruyor arkadaşlar. Bu da e, genel olarak en son ben size tüm diyalogları buradaki geçen diyalogları tam olarak hani ne kafada konuştuğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar. You got not. Lan devam et diyelim. Burada da stresli gözüküyorsun diyor. You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something and I need it. Bad. Problem is I have no way to get my hands on it without help. Without you. Bir şeylere ihtiyacı varmış ve bunu galiba biz alabilirmişiz. Biraz umutsuz gözüküyorsun ha? You don't have to lay it on so thick, Casey. Tell me what you need, then I'll tell you if I'm willing to help. A pump flow regulator a piece junk to them the problem is there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaimed can quickly hmm. ee, şöyle arkadaşlar ee, bir takım bilmem ne bir şişede ihtiyaç duymuş <gülüyor> o onu Getirmemizi istiyor herhalde. Else? All right. um, I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment, about the size of a coffee maker. Uh, pipes, switches, knobs, Eat. you'll know it when you see it. Now the tower patrol has it at their camp, Red House on Memorial Lane. And remember, Memorial reclaimed are <gülüyor> nearby, so, so you might get caught in the middle of a scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. Eğer bunu başarırsak arkadaşlar şey yapacakmış. Ee, Nedeni bildiği her şeyi bize söyleyecekmiş. Şimdi öncelikle şuradaki yanan yer beni bir meraklandırıyor. İlk önce oraya mı gidelim veya adamın bahsettiği yere gidelim ya? Yani. <gülüyor> Şimdi bize Memorial Lane'e gitmemizi söylüyor oyun. Oraya doğru hareket edelim. <gülüyor> ee, ve ünlü Tower'da orada arkadaşlar her şeyi kontrol eden yer. Yere gidelim en belirgin gün o tamamdır. Ah, hadi bakalım arkadaşlar. Allah ilerliyoruz ama artık neler olacak bakalım görelim. Şimdi ee, şeyde <gülüyor> burada bizden gene olarak şey istedi arkadaşlar. Of öllere bak ne kadar çoklar ha bu ne anasını satayım? Ee, ona ihtiyacı olan bir şeyler varmış, bilmem ne pompa, pompa bir şey falan filan bir, şey, bir takım şeyler söyledi. O şeyi e, ona getirmemiz, götürmemiz gerekecek. Böylelikle bize bilmemiz istediğimiz her şeyi anlatacak. 12'den sen ne geri almak zorundayım stop bilmem ne blows. ne demek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar o yüzden yapacak bir şeyler yok ama sanki bir şeyler diyor buradan senin organlarını mı alabiliyoruz? ebe gözü bir tane de zehirli geliyor. Neyse. Oh. oh, son anda arkadaşlar. Zehirli olmayanları okla, zehirli olanları ise <gülüyor> Daha doğrusu tam tersi. Zehirli olanları okla zehirli olmayanları ise şey yapmamız lazım. Ah, bir abla var orada. Normal yakından öldürmemiz lazım. Selam abla. No one gets inside. Strict orders. You have a problem with that, see Jeff? He's around the corner. Tamam, ben Jeff'le görüşelim. Bir sorunumuz varsa onunla görüşmemiz gerekiyormuş. Selam. Merhabalar. Dostum. Uh, <gülüyor> biliyorum. Ancak ee, yavaş don't We don't right now. We have enough problems deal with. Yabancılara ihtiyaçları yokmuş öyle etrafta. Şan zaten yeterince sorunları varmış anladığım kadarıyla. Bir sorun mu var? Maybe galiba? I'm the solution. You know what? Yeah. You might prove useful. My brother is in some deep shit. reclaim <gülüyor> She'd a good kid. But he doesn't deserve whatever those freaks have in store. We can't get anywhere near where they're hold up. blue house across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to after that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim Arkadaşlar, arkadaşlar Kardeşi kaçırılmış galiba bu abimizin ve e, evin karşı taraflarındaki mavili evde olduğunu söyledi şimdi olay şöyle e, diyor ki bak belki bize işe yaradığını kanıtlayabilirsin seni bilmiyorlar sen oraya gider kurtarırsın falan dedi Öyle yapalım how many freaks I like to know what I'm up against ahead of time Um, What they, are their numbers exactly? Know. We've seen as many as four on the second floor, but you never know. They multiply like rats. Hmm. Tom, sounds minute. like I can be of service. <laughs> Get to it then. Okay, no one how these savages this operate. They might this not this have much time before they execute me was he thinking? These are people who have chosen to be savages, not rational people. Not people who understand and appreciate what the tower is accomplished? No Anthony, how could he be so dense? He should have known better. Ay. Çok fazla zombi var arkadaşlar. Şunlardan birisi sanki aaa ufak <Gülüyor> normalmiş gerzek <Gülüyor> <Eternal Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> buraya bir yere boşa attım ve oku geri alacağım abi çok fazla zombi var ya abi aşırı fazla zombi var ya of tam bunu alamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de şöyle koyalım. mavi ev ağrıta da görebiliriz diye umut ediyorum. Buradan böyle gittiğimizde abi oradan bir yığın geliyor. <Gülüyor> Gel lan ovan. Oynadı yapmak zor oldu <Gülüyor> Nerede lan o <okum? Gülüyor> dur. O burada. Yalnızca almayı becerememişim. Sen biraz zehirli gibi duruyorsun sanki. Yok ya, değil. <Gülüyor> Abi amma çok bir var ya. Bu arada tam ters yöne gidiyoruz. Only be. Şimdi bir yerden yolu bulabilmemiz lazım diye umuyorum. Ay zehirli. Evet. Arkadaşlar zehirli olanlar gri. Aklımızda tutalım. <gülüyor> Girmemiz gereken yerde burası galiba. böyle bırakmaları hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Şimdi şurayı yanımdaki budu bebeği, şarj alet kapatası, kitaplar. Ne oluyor? Merhaba. Keserken <gülüyor> de loot yapıyorum. Ah, bizim abimiz mi? <gülüyor> <gülüyor> hey hey hey. Bu da Hello you. The negotiator. A big tough Jeff to chicken shit to show his face and beg for his little brother's life. Not sure I really see the O old. ihtiyacım var. Tamam mı? Ne yapacaksın bunun gibi bir efi vurup? Eee I guess I'm here to negotiate a deal for Anthony's release. Release? That's some kind of buraday. joke. That motherfucker Gök isn't ye. going anywhere bu but in the lan, dirt, where maggots belong. What did he do? This subhuman shit is a murderer. My daughter Katilmiş is dead. The tower oh. is Kızıl at fault, and he is at fault. The tower Kızıl preaches community, suçuymuş, and galiba. yet... They toss out those most in need because they are no longer <coughs> useful, because they are a burden. Violet was not a burden. She was a human being. But this fucker treated her like trash. He could have disobeyed orders, but he did not. He forced her out, left her to die. Uh, uh, She uh, uh, was 11 uh, uh, uh. years old. <coughs> Where is your head at, stranger? exterminate this tower 11 yaşındaki kızın ölümüne mi sebep oldun? İki yanlış adım, seni adi şerefsiz. 11 yaşındaki kızın ölümüne mi sebep oldun? İki yanlış adım, seni adi şerefsiz. İki yanlış adım, seni adi şerefsiz. İki yanlış adım, seni adi şerefsiz. İki yanlış adım, seni seni adi şerefsiz. We have to choose justice. Walker, Ulan, All right, go on. I see you're ready now. Birader, yanlış yapmışsın. 11 yaşındaki kızı öldürtmüşsün resmen. Bu yüzden görüşürüz. One brain tower slug plaguing the world. Fuck it. I think it's time to put some pressure on these fuckers. We're outnumbered, but we have momentum, right? Yeah. Don't be stupid. Put the weapon down. Oh yok yok sanatî. We did what we had to do, right? Hakkısın. One less brain dead tower slug. <gülüyor> Fuck it. I think it's time to put some pressure on these fuckers. We're outnumbered, but we have momentum, right? Yeah. The time is right, fucking now. You with us? Listen임 lan No time like the present. That's the attitude. We've got this. Let's Özmelim the message that the future belongs to the Arkadaşlar. Hmm. <sighs> This tower Get back. the Get back. <laughs> We've got a <laughs> for yours truly. Hıh! Hıh! Hıh! beni anlamadım ki? Zor karar zor karar. E ee, ve senin gözü oraya kadar elimde bununla mı gideceğim? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Çok iyi oldum <gülüyor> hareket edemedik karakter. Şey diyordun sanki. <Gülüyor> Zaman da azaldı. <Gülüyor> Hah, ihtiyacımız olan... Oooo... <gülüyor> Agaa... Abla, seni fark etmedim bile, iyi misin? Tamam, tamam, tamam, tamam, pardon. Isırılmış gibi gördüm sanki seni, o yüzden korktum. Uh. Abiler, bu burada hemen gitmeliyiz. Shit, someone's close. Burasıyla daha sonra ilgilenmek durumunda kalacağız arkadaşlar. Şeyler. Arkadaşlar bildiğiniz baya bir azaldı zaman ilk defa çanın çalmasına bu kadar yaklaştık Uf. O bölgeyi geri dönemiz gerekecek baya bir lootumuz azaldı şuna baksanıza iki ok kaldı iki ok Ve hastalığın baya eşiğindeyiz. <Gülüyor> Evimize geldik sayılır arkadaşlar şuradan yemeğimizi yedim. Bir tane sargımızı saralım bakalım ne kadar iyileştirecek. Hiç iyileştirmedi çünkü ilaca ihtiyacımız var. Atkandırız ayramız. Biz <Gülüyor> baya bir iş yapmışız arkadaşlar. Şuna bak burada. A ben seni parçalamaya dayanamam. Bu burada kalacak. Kırmızı olmasaydı kullanırdım ama Wolverine gibi. Acaba. <gülüyor> Tam doyalım en azından. Bunu da kullanalım şu şekilde. Birbirize mesaj ve yemek bırakmış arkadaşlar anladığım kadarıyla. Fenerde bir yanma var mı? Yok. Iııı ee, ilaca ihtiyacım var. Seni de dönüştüreceğim. Hiç kullanamadım ama olsun. Yani durum zor. Seni de dönüştüreceğim. Oka ihtiyacı <gülüyor> var. Oka. En çok onu kullanıyorum. 3. günün sabahıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz abiler bu arada bir sürü ok bıraktık orada geri dönmeye çok korktum ya evet arkadaşlar Korkunun ecele faydası yok deyip ilerleyelim. If I get a bandage. I might last long enough. Please. Do you have any? veriyorum sana Sıkıntı değil. Buralar tehlikeli. Savaş var. Kaç, kaç. Kaç dedim de, abla herden kaçtı yani. <gülüyor> Mavili yere mi sızıyorduk arkadaşlar, kırmızılı yere mi? Bir hemen evin bir girişine baksam hatırlarım gibime geliyor. bizim mi <gülüyor> Aa, arkadaşlar oyunun vuruş hissiyatı o kadar iyi ki bazen nefret ediyorsunuz Evet Burada adamın kardeşini imha ettiğimiz yer demek ki şu anda yanlış yere geldik arkadaşlar Kırmızılı <gülüyor> yere gideceğiz İyi madem burada fazla zaman harcamadan dostlarımızı lootlamadan Doğru yere geçin. geriden gideceğim kırmızılı yere ıhımm <gülüyor> tamam o beni fark etmediyse ben de onu fark etmem dostluk bunu gerektiriyor arkadaşlar aynen aynen ya bu kırmızılı yerde trust <gülüyor> me tamam <gülüyor> siz Ne fetti? Oh arkadaşlar, alamak istiyorum şu anda. Ya tüm nurlumuzu kaybettik ya. Gel, gel, gel, gel, gel. Şurayla, gel. <gülüyor> with something think about it you show this what you want uh. Uh. Uh. think about it you show this what you want shit <coughs> <coughs> Şerefsizler. Ya mahvettiler canım arkadaşlar şu anda çok sinirliyim. Elimizden neyse ki duduklarımız duruyor. Tamam şunu koyalım şöyle. Bu artık işe yaramaz o kadar çok. Abla, gel gel gel gel gel gel ah. Abi tüm gücümü tükettim resmen ya Şu anda bandajımı verdiğime oyun Arkadaşlar bir şeyler yaptığınızda sizi hızlı pes etti Hızlı pişman ediyor Bandaj vermeyeceğim abi Acımıcaksın yani bu bu kadar basit. Ya, bu, bu yaşadığım Walking Dead dünyası acıma dünyası değil abi. Bundan sonrasında bandaj veren iyi adli Rıdvan yok arkadaşlar. Aha, bandaj. İyi bir derece doluyoruz. gizli bir bölüm <Gülüyor> tamam o bizi fark edemeden biz onu fark ettik ki bu da iyi oldu güzel oldu Aga ya görev bittikten sonrasında herhalde her şeyi lutlamışlar. De üst kata bakacağız suści kati one kać Çok ses çıkartıyor şunlar ya. Evet. Arkadaşlar. Aradığım şey. Oley be. Abi oley be, oley be Abi, şu anda tek ihtiyacımız olan şey bir bandaj yaptık mı Her şey rahat Sanki bir açıyoruz değil mi? Ey Allah'ım ya Rabbim. Uuu, istiyorum. <gülüyor> İlaç sor zamanlar için. Marme. Çöp. Çöp 2 Bayağı bir dolduk arkadaşlar ama önemli bir şey bulursak Önemsiz olanları atabiliriz yani Şurayı kırıp çıkarsa birinden hiç şaşırmam. Arkadaşlar ödülümüzü almaya başlıyoruz. Şimdi şu metal şeyi bulmak zor, o yüzden buradaki aldım birkaç saçma şeyi bırakacağım. Mesela özgürlük heykeli neredesin? De şu ne işe yarıyor bilmiyorum ama sanki içimden bir ses diyor ki şundan daha değerli veya aynen ya bundan her yerde çıkıyor zaten Güzel mermi. Aa buranın ne kadar da köftesini yedik arkadaşlar. O mermi. Mermi mermi mermi. Holy Day. Alayım. Daha değerli bir şey bulursak. Kapatırız. şu kulaklık her zaman çıkmıyor. Sana ne atalım? Şu şapka çok da bir şey varmıyor sanki emin olamadım. Şu şeyleri atacağım arkadaşlar dönüştürsün belki iyi bir şey dönüştürür Bu arada zaman azalmış. Bu da demek oluyor ki Rıdvan gidiyor arkadaşlar. Evin içinde silahla durmayın. Başka var mı orada? Aa ah, adam olun. Harika arkadaşlar anlık korktum ya zehirli olanlar üstüme bir anda gelince şey yapıyorum arkadaşlar panikliyorum. Bu arada çok iyi dayanıyormuş bu silah ya. Bundan sonra bir daha normalinden yapmayacağım. алад чисто writers Ende Lin af 閃 uf refugees Big אח till hat cre wir vastly Bunların sonu gelmez arkadaşlar. Bu yüzden dinlenme yerimize geri çekiliyoruz Deli gibi lootumuzu yaptık. Zombiler aşırı derecede çoğalmış ya. Hani kapalı evin içinde spam oldu bir tanesi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün de 6. bölümün sonuyla videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğendiyseniz abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.